Okuyunuzsa inme, okuyunuzsa, okuyunuzsa, okuyunuzsa, okuyunuzsa. Kilitli o günümüzde asla. Hiçim lan olmadı, Bütün saatler Bütün yerlerde, bütün güçlerde denir Tesadet işitilmez mi? Duygular görülmez mi? Buradan, buradan Bu bakış açısından Tesadetin varsa hadi gel görelim Kocaman, büyük ve keskin, ve keskin ve çok iyi gözlük aslında. İlginç hayatlar, ilginç insanlar, ilginç dünyalar, ilginç tanışmalarlar. geri kalan dünyalar. <gülüyor> Rengi çok güzel. Leş affetmez o. Tehvamı olmalı sen oldun oralı Derinliklerde, asla da inme.